Ne yapıyorsun aşkım? İyiyim. Elindeki ne? Ende. Sürpriz mi var? Evet. Abiye sürpriz mi yaptın? Evet. Hadi götür bakalım abiye sürprizini. Evet. Ama yavaş yavaş evet. aç tamam mı? Ne, ne aldın acaba? Abiye ne mi? aldın aşkım? Karne sürprizi mi aldın? Evet. He? Ha? Hayır. Ne aldın? Hadi hediyesini ver abinin. Tamam. Hadi. Ne oluyor? ne hediyesi Deniz'e. Ben ne <gülüyor> aldım? Deniz sen bu son okulda çok başarılıydı. Ay. vermiştim. Ne olabilir A sence? B D Hemen, açma. Dur, dur. Hemen açma. Hemen açma. Ne olabilir sence? Ha, şöyle bir şey. Sen benden bunu yani bunu değil de sen benden istedin. Ben, ben de dedim, ben dedim ki de sana dedim, de, dedim, de, dedim de, sözüm mi? olsun. Ben sana sonra alacağım bunu dedim. Ne olabilir sence? Ne olabilir? Ne yapıyorum? Gerçekten bir hatırlayamıyorum. İyi Hatırlıyor şey. muyum? Yavaş yavaş bakalım hadi. Kalpten gitme. Sakin ol. Evet. Ben saat. Ben saat. Ben saat saat ama nasıl saat? saat. Bize. Evet. Akıllı saat. Akıllı, Akıllı saat. Bunun içine biz şey koyacağız. Hat koyacağız. Numara. Seni istediğimiz an istediğimiz dakika her yerden arayıp ulaşabileceğiz. Telefon gibi yani. WhatsApp'ı WhatsApp da var, Face'i de var. Bunun olması. Bunun İncele bakalım saatim nasıl bir saatmiş baba. Evet. Şu an şarj yok. Yok ben şarj ettim. Bak evet, bak. Şimdi. Şuradan açılıyor. Şurada ön kamerası var. Resmini de fotoğrafını da çekebiliyorsun. Bunu tutacağız. Ben sen gelmeden önce evet şarj ettim. O Smartwatch. Evet Smartwatch. Wow. Wow. Göster bakayım deni sen. Şurada menü var. Menüye tıkla. Dur. Tamam. Buna bir tane Bu, daha takarız dediniz. Evet. Ee maram. Başka buna da bir tane daha takarız süper olur. Menüyü. Çağrı merkezi. Evet şöyle gezebiliyorsun dokunmatik ekran. O. Oh, Şuradan geri de. Bir daha geri de. Hm. Şöyle. Bluetooth ile bağlanabiliyorsun. Hı. Face, Instagram, şey, wow. Twitter. Twitter'ı ne var? Twitter ne var? Benden, mu Paşa? Sen benden saat istemiştin. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın mı şimdi? Deniz, sen masan ne diyor? Duydun mu? Onu ters. Ne ters. diyor kızım? Şöyle tut. Ha, Mutlu olur mu deri? Mutlu mı? Evet. Şimdi bas bakalım. Olmaz. <gülüyor> hafıza kartı takın diyor. Ha hafıza kartı falan mı? Hı hı. Daha çok şeyleri bir yerleşiyor demek ki. Bakarız ona. Evet. Ayarlamalarını yaparsın. Hayırlı olsun paşam. Teşekkür ederim. Hadi arkadaşlarınızla iyi akşamlar değil İyi akşamlar.